Merhaba sevgili kovalar, bugün 14 Temmuz Pazar, Güneş günündeyiz. Farklı şeylere duyduğunuz ilginin bugün çok daha fazla güçlendiğini hissedeceksiniz. Uzaklarda olup bitenlerden haberdar olma, yeni şeyler öğrenme, yeni yerleri gezip görme isteğinizi gidermek için Yeni planlamalar yapabilir. Bazı organizasyonlara katılabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 14 Temmuz Pazar. Güneş günündeyiz. Ay sabah 10.42'den itibaren terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. E, denge ve uyum arayışında olacağımız bir gün e, içerisindeyiz. Ancak sabah saatlerinde ay Mars'a Kare açı yapacak bu dengeyi ve uyumu korumakta biraz zorlanabileceğimizi gösteriyor özellikle ikili ilişkilerimize sosyal ilişkilerimize dikkat etmeliyiz ani tepkiler sinirlenme ve tartışmalar gündeme gelebilir. Öğleden sonra Ay ve Jüpiter arasında da bir kare açı söz konusu olacak. Ay-Jüpiter kareleri bazı abartılı tavırlara neden olabilir. Yine ikili ilişkilerimizde, diyaloglarımızda sözlerimize dikkat etmeli, abartmamalıyız. E, i̇ştahımızı kontrol etmeye çalışmalıyız çünkü iştahımız da artabilir. Alışveriş ortamlarında da fazla para harcamaya yatkın olacağımız bir gün daha dikkatli ve dengeli olmaya çalışmamız gerekiyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.